Herkese merhabalar, ben Üsteyen Bu videoda sizlerle birlikte Movavi programını kullanarak nasıl green screen efektlerimizi daha kolay verebiliriz bunu anlatacağım. Movavi'yi daha detaylı öğrenmek istiyorsanız kartlara ve açıklama kısmına link bırakıyorum. Oraya tıklayarak da e, detaylı, 20, 20 dakikada detaylı bir şekilde anlattığım videoma ulaşabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dilerseniz videomuza geçelim. Şimdi uygulamayı açtığımızda böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Ben daha önce YouTube üzerinden green screen'li videolar olarak arattığımda bir tane öyle bir video buldum. İlk olarak katmanlar burada çok önemli arkadaşlar. Ee, neden önemli? Şimdi biz green screen'i yok ettiğimizde arka planda bir görüntü oluşacak. Fakat biz green screen'in ön planda yer almasını istiyoruz çünkü... Yeşil yerler yok olduğunda bizim asıl işimiz yarayacak. Görüntüyü bize sunacak. Bu sebepten dolayı... E, ana videomuzu... Yani green screen demiyorum. Bakın ana videomuzu... Buraya koyuyorum. Ardından... Buranın üstüne de... Green screen olan videoyu koyuyorum. Şöyle biraz kesme işlemi uygulayayım. Şimdi... Böyle bir videom oldu. İzliyorum. Arkada videom var ama ben bunu görüyorum. Buraya sağ tıklıyorum. Araçlar diyorum. Chroma anahtar diyorum. Renk otomatikmen seçili oluyor. Bunu oynamayın ama şöyle de yapabilirsiniz. Buna tıkladıktan sonra buradan renk seçimi yapabilirsiniz ama otomatik olarak seçtiği renk zaten bu Chroma anahtar yani green screen'i yok etmek açısından en uygun ton oluyor. O yüzden ona dokunmanızı önermiyorum. Yapacağım işlem çok basit. Toleransı fulliyorum. Ve green screen efektimiz videomuza uygulandı. İzleyelim. Video bu kadar basitti arkadaşlar sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına belirtebilirsiniz bir diğer konu burada dikkat etmeniz gereken püf nokta yeşil yani green screen'in olduğu katman ana videonuzun her zaman üstünde yer alacak bu önemli bir detaydır ben bunu alta koyarsam video ön planda olur green screen gözükmez yapmış olduğum green screen gözükmez Bundan dolayı muhakkak ki e, Green Screen uyguladığınız ekranı yukarıda tutun. Bu da aşağıda kalsın. Movavi'de Green Screen yapmayı öğrendik bugün. E, bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız e, like butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve görüşlerinizi bana yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Takıldığınız bir yer varsa da sorun. Anında videosunu çekerim. Bir diğer videoda kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. <Gülüyor> I'm not afraid of